Merhaba NESCAM takipçilere merhaba micropseverler herkese merhabalar yeni bir microp videosuyla karşınızdayım Umarım keyifli bir video olur umarım videolar keyif alırsınız ee, Videomu beğenirsenin likelemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim ee, Keyifli seyirler dilerim ee, Geçen hafta Hiçbir şey yapmamıştık sadece şurayı yapmıştık bu hafta ne yapacağız bilmiyorum, bakalım. Işık ee, bir yarım saatlik bir video olacak. Evet, başlangıç diyorum, yarım saat videoyu başlatıyorum. Yes. Önce kalmışları topluyoruz, çeker kalmışları. Gece bir vakti video çektiğim için fazla ses çıkartamıyorum, o yüzden kusuruma bakmazsınız umarım. Onun dışında videolarımızın daha sık gelebilmesi için kanalımı abone olmayı unutmayın e, abone olup da abone olduysanız da arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın yakında Twitch yayınlar başlayacak Twitch yayınları için de Twitch sayfamızı ziyaret edebilirsiniz www.twitch.tv twitch.tv twitch.tv.com derdi tam hatırlamıyorum slash youtube alttan Evet. S. Yes, K. YouTube Neske, evet öyle bir şeydi. Zaten yorum altında da bunu belirterim. Oradan e, Twitch kanalıma da abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Mikrofonu Twitch yayınları da başlayacak. tane paketimi değiştirdikten hemen sonra. E, burada bir örümcek sesi duyuyorum. Gel buraya, gel buraya. Yaz. Yes. Of, burada. Of, oh, evet başta var orada. Karanlıkta göremiyorum ki. Eh what? Fantavage. toplayalım. Güvec apartmanı lazım olur. Ses. Okay. Burası böyle. Eee Adamımızı için ne yapacağız? Tabii ki kaynakları toplayacağız. Spawner'ı yapmayı düşünüyorum ama spawner'ı nasıl yapacağımı bilmediğim için böyle eldeşmek istemiyorum. Bunun haricinde bir tarla yapalım. Tarla yapmak için de e, toprak ihtiyacımız olacak. Toprak bulmak için de araya para bulmak için de kaynağı. Kaynağı bulmak için de <gülüyor> öyle gider yani. <gülüyor> Kısır döngü. Ondan sonra herkes uşağı. Biliyorum, bazı videolarda sıkılıyorsunuz. Ödümden geldikçe, sizleri sıkmamaya çalışıyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil. Oyunun gidişatına bağlı bir şey. Kimi videolar keyifli geçebilir, kimi videolar sıkıcı. Özellikle Minecraft ve GTA videoları olsa gerek sıkıcı geçebilir. Bilmiyorum, pek aksiyon olmadığı için Sıkıcı ee, bir evet. Sürekli adamdı bana da ya of ne rahatsız ediyor beni sürekli Ölümünü... Her videoda bu şeyi yapmak istemiyorum ama arkadaşlar ben, ben ne yapacağımı bilmiyorum ya, yani. kalmış kalmış durumdayım. Yarım saat video çekiyorum ama hiçbir şey yapmıyorum cidden. <gülüyor> Sırf video gelsin diye video çekiyorum gibi bir şey sanırım. Bu arada kafamı sallıyorum çünkü sinek dolaşıyor iknafında. Ee, yakın zamanda e, mikrofonum gelecek. O geldikten sonra daha keyifli videolar gelecektir diye umut ediyorum, ediyorum. Umarım e, daha keyifli videolar gelecek. Ayrıca haftalık oyun programını değiştirmeyi düşündüğümü söylemiştim. Ee, bu programda yer almasını istediğim oyun varsa bana bildirseniz sevinirim. Sizin için de o videoyu çekmeye çalışırım eğitici,öğretici videoları da düşünüyorum çekmeyi o yüzden ne ee, hakkında bilgi almak istiyorsanız onu da yorum altında bildirirseniz sevinirim sizler için video çekmeye çalışırım elimden geldikçe elimin elverdiği. E, bu minecraft olur e, başka bir şey hakkında olabilir program hakkında video çekmemi verebilirsiniz. Her türlü e, yardımım dokunur size. Onun hakkında. Bir zombi sesi duyuyorum. Tipo hit that. Episode one. Bir, e, toprak lazım. Toprağı nereden bulacağım bilmiyorum. Toprağı yapabilmek için bir şekilde şeyler yapmam lazım. Bu arada kaç param var? 455. Kamışları satabilirim şeker kılmaçlarına. Şeker kamuşları sattıktan sonra da toprak alabilirim. Böyle bir sürü şeker var. Yine etkiler mi sünüyor çocuk? Fawn olanlarına gidiyorum. Burdan markete. Fawn'ı para para para. Arada ıslaçtın mı ne? Kabul var. Hem kodumu, yazın. Bu ne? Okey. Bana market alalım. Market. Herhalde. Yes. Market ediyoruz. Oradan e, şehir kalmışlarınızı attıktan. Hemen sonra. 2'ye satıyor. 84 oldu. Toprak ne kadardı bu arada? Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's Huh? O. Hadi oturaya. Ya annemle Ben düş. E, var mı? Ben olmaz. Hadi. Hoş bir pasarmı var işte Aa, selam, games with Apart ah, ah, eh. <sniffs> ah, What if they are The to... ol bu her altı yap altı 요en <gülüyor> muhakkak <gülüyor> no Arkadaşlar canınız şey olmadı. bende... de <gülüyor> Kılıyorsanız, e, lütfen dis like atmayın. Ya, videoyu beğenmediyseniz bunu yorum altında bir like atarak emeğe Bunu yapan arkadaşlar takın. <gülüyor> yani geçebiliyorsunuz siz videoyu. Geçin biz beğenelim. Bir video çekiyorum. Bunun sonuçta bir emek var. Bir... benim ee, şu an biri ve ben video çekiyorum. Bu emeğe saygısız yaptığınız halveden ayıptır. Yani yapmayın. Yorum altında belirttiğim Facebook'tan veya Twitter'dan bana mesaj atın. Abi olmuyor. Böyle yapma. Şunu yapma. Bunu yapma diye Ama Instagram yapma emeğe büyük saygısız. Yani bunu lütfen ay Tamam ee, izlenme sayımız düşük, abone sayımız düşük, nedeni bende olabilirim, siz de olabilirsiniz çünkü eğer bir az izlenmeye sahipse benim şevkim kırılıyor. Sabahlara kadar uğraşıp bir video çekiyorum ve 10 izlenme oluyor yani bu şevkim kırıyor. O yüzden bende videolarda pek Alamıyorum. Sırf hobi olarak yaptığım için e, devam ediyorum yani bırakmıyorum. Devam edeceğim de. O yüzden e, kim ne derse de devam edecek. Evet. I have a ¿ Enter? you share it from your best friends Halt það, halt, yeah. Farkındayım, geri dönmüyorum da. Ja, ja. <lacht> ja, krass mich. A ah. oh, Toprak kılamadım arkadaşım bu tabi ben bu evvel son olur çünkü bir şey yapamadım. Yerden sonra alıyorsun. Ben peçe alıyor. Başka bir böyle video. Şu anda dolaşıyorum ama başka bir şey yapmam. Bakın ben. aklæsn kalmış kalmış her şey kalmış Allah'a Dikemiyorum. Var <Gülüyor> mıdır? çapağın Altyazı M.K. net karpuz ikinleri ektikten sonra hasat zamanındayız tabi siz bu hasat zamanını göremeyeceksiniz Ben bir sonraki bit çekmeyeceğim başka bir Olur onu bir Belki hangi bir bu hafta sondur? Bence başka bir oyun çekebilir. Neyse. Şimdi bu kadar yeter diyorum arkadaşlar. Videomu beğenmişsiniz, yani beğenmediniz, sıkıldınız. Lütfen siz saygı atmayın. Bir emek var burada. Emeğe saygınız olsun diyor. De aşağılamak istemiyorum. Yani haklısını ama lütfen en azından yorum olarak beni sevinirim. Videonun beğendiysen beğenlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ömer Selçuk bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Iyi oynar, bence. İyi